Değerli dostlar, merhabalar. Bayramdan sonraki ikinci çekimimizdeyiz. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programındayız. Tabii ki stüdyolarımız yine Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV stüdyoları efendim. E, kimle müşerrefiz? My Life Psikolojik Danışmanlık'tan psikolog, aile danışmanı, aile evlilik danışmanı ve cinsel terapist Ahmet Denizci Bey'le. Efendim bu merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? 10 numara 5 yıldız. Her zamanki gibi tam gaz yola devam. Çok iyi. Sağ olun. Şimdi aile denizinde e, başta e, karı kocanın keyifle yüzebilmesi için neler gerekiyor? Nasıl bir evlilik hazırlığı gerekiyor? Evliliğin ilk yılları hatta balayı döneminde düğün esnasında sırayla nelere dikkat edilmeli? Evliliğim ilk bir ay sonrasını da konuşacağız birazdan. Evet. Şimdi hep bahsederler ki büyük devletler proje yaparken işte bunlar 100 yıl sonrası için proje evet. diye düşünürler. Şimdi evet. Evlilik de aslında böyle tatlı bir olaydır. Evliliği kurgularken bu evliliğin işte bir aylık balayı sürecinden sonraki süreç değil, bir yıl sonraki değil bence ölene kadar ki süreç noktasında çok ...faydalı, çok olumlu, çok da mutlu bir süreç kurgulamak gerekiyor. Yani bazen şimdi illa boşanmalar oluyor, sıkıntılar oluyor. Olmadı zaman da olmuyor ayrı mesele ama çünkü bazen evli yürütmek... ...sadece sizinle alakalı değil, partnerinizle de alakalı olmayabiliyor. Tamam. Siz çok iyi olabilirken partneriniz bu konuda sıkıntılı sıkıntı verebiliyor. Diyelim ki ikiniz de çok iyi devam ediyorsunuz ama maalesef bizim gibi... E, ...çok kalabalık aile toplumunda kayınpeder, kayınvalide akrabaların müdahalesiyle ki biz ülkemizde bunu çok yaşıyoruz. Peki Avrupa'da bu çok nadir görülen bir olaydır ama dışarıdaki etkenlerin müdahalesiyle evlilikler maalesef bozulma noktasına gelebiliyor. Tabi burada işte çiftlerin o esnada hemen bu olayı yakalayıp ya biz bir dakika ne yapıyoruz? Bir sağlıklı bir şu anda sağlıklı beslenemiyoruz zihinsel olarak. Bunu hemen bir uzman gözetiminde biz evliliğimizi yeniden devam ettireceğiz ve ettirmeyeceğiz. Bunun bir görselini elde edelim. Hani şimdi evlilik baş aşamasında mutfaklar yenilenir, yataklar alınır, el, eşyalar alınır, insanlar sevinçle bunu yaparlar. Ve bunun aynısını insan kendi evliliğine bunu uygulaması gerekiyor. Yeniden ve e, daha güzel, daha verimli, daha mutlu bir evlilik ve daha pozitif bir evlilik ve sağlıklı bir evlilik. Bunu kurgulanması gerekiyor ama bu da tek başınıza bunu yapamıyorsak ki çoğumuz yapamayabiliyoruz, normaldir bu, bir uzman denetiminde. Bir uzman gözetiminde buna başvurup bunu daha güzel hale getirmek gerekiyor. Peki balayı döneminde sorun yaşanmaması için veya sorun yaşanırsa ne gibi önlemler alınabilir? Evet. Şimdi bizim e, genellikle tespit ettiğimiz şöyle bir olay var. Bu sadece bizde değil dünyada. evliliğin ilk 5 yılı hep bahis açılır. 5 yılı kritik dönem denir. Ki hakikaten öyledir. Çünkü o ilk 5 yılda neler oluyor? Kişiler birbirlerini yeni yeni tanımaya başlıyorlar. Sistem yeni yeni oturmaya başlıyor. Tam o esnada çocuklar ortaya çıkıyor. Artık kız veya oğlan olmaktan çıkıp da anne baba veya eş olma durumuna geçiriyor. Bu aslında fark etmiyoruz ama yarı travmatik bir süreç bu. Bu sürece uyum sağlayabilen çiftler var. Uyum sağlamış gibi gözüken çiftler var. Ve aslında hiç uyum sağlayamayan çiftler de var. Bunun neticesini biz nerede görüyoruz? İşte uyum sağlandı mı? Veya yarı uyum sağlandı mı veya hiç sağlanmadı mı bunu da evlilik devam etse bile artık orta yaş dediğimiz 40 yaşına geldiğimizde fark ediyoruz. Burada ne oluyor? 40 yaş aslında zirveye bir yaş olduğu için insanlar ya orada evliliklerini bozuyorlar. Çünkü daha güçlü, daha kuvvetli, bayan, daha çekici, erkek daha yakışıklı hale gelmiş oluyor. Ya ilk baştaki o balayı dönemlerindeki kurguladıkları o evliliği yüceltmişler ve güzelleştirmişlerse o 40 yaşta bu evlilik daha sağlam hale geliyor. Ama o da o ilk başta travmatik süreçler varsa o süreçler o 40 yaşında artık atılıyor. Ben varım kardeşim, ben çok sağlıklıyım, ben iyiyim deyip işte aldatma durumlarına kadar, evi terk etme durumlarına kadar, özgüven patlamalarına kadar. Çünkü atıyorum çalışmayan bir bayan o dönemde iş bulmuş olabiliyor, çalışabiliyor. Erkek e, <gülüyor> kademe olarak görevini arttırmış olabiliyor veya terfi etmiş olabiliyor. Bu sefer eşini beğenmiyor, partnerini beğenmiyor Çocuklarıyla arasında sıkıntılar meydana gelmeye başlıyor veya çocuklar evden gitmiş oluyor. Şimdi bunların hepsi evliliği ilk başlarda nasıl kurguladığımızla çok alakalı. İlk başta o düğümü çok sık atmışsak bu hangi yaşa gelirsek gelelim. Bu düğüm kopmuyor ve ilk günkü gibi sapasağlam kalıyor. Hani sormuşlar ya bir tanesine e, eşi e, soruyorlar. En çok kimi seviyorsunuz? İşte diyor ki ben eşimi çok seviyorum. Sonra eşi diyor ki senin bana karşı sevgin nasıl? Hani onu ölçüyor, nabzını tutuyor kocasının. Evet. Kocası diyor ki ilk günkü gibi diyor, kördüğüm gibi. Ee, zaman zaman eşi onu yine test ediyor, aradan yıllar geçiyor. Kördüğüm nasıl diyor, ilk günkü gibi diyor. Şimdi ilk gün çok önemli. Yani evliliğin ilk o beş yılı çok can alıcı bir dönem. Orada kişilerin işte kişilik analizlerini yaptığı, e, birbirlerini tolere ettiği, partnerleriyle iyi çalıştığı dönemler oluyor. Ki uzun yıllara bu evlilik sağlıklı, verimli ve pozitif şekilde yansısın. Çünkü artık biz biz olarak kalmıyoruz. Çocuklar ortaya geliyor. İlerleyen dönemde torunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu biz ağaç olarak düşünelim. Çınar ağacı ne kadar iyi beslenirsek o kadar iyi verimli hale geliyoruz. Peki ilk gece korkusu oluyor çoğu bayanda. Evet. Ee, zaman zaman bu erkeklerde de olabiliyor. Performans kaygısı gibi. Evet. Yani e, bunun için neler yapmak gerekiyor? Evliliğin büyük ve önemli bir bölümünü hatta cinsellik teşkil ediyor biliyorsunuz. Tabii tabii. Nelere dikkat edilebilir, neler yapılabilir, ne gibi sorunlar çıkar, çıkar? bunun için önerileriniz nelerdir? Evet. Şimdi evlilikte tabii hem erkek için hem de bayan için ilk gece korkusu. Çünkü daha önce böyle bir yaşanmış tecrübe yok. Ee, belki erkekler herkes için geçerli değil ama e, erkekler bunu... Tecrübe etmiş olabilenler oluyor. Fakat bayanlar noktasında bu daha çok tecrübe edilmemiş bir durumda oluyor. Ee, i̇lk gece korkusu e, normal olan bir korku. Fakat bunun devamı olursa, işte ilk gece biz bunu başaramadık, tecrübesizlik oldu. Ya erkekten kaynaklı veya kadından. Zaten bunun tıbbi tanımları var. İşte erkek, kadınla vajinismus tanımı ile ortaya çıkabiliyor bu. Hı. Erkekte ereksiyon bozukluğu, erken boşalma veya tiksinti şeklinde hem kadın hem erkekte. Ee, olabiliyor. Olabiliyor. Ha disparonun şeklinde gerçek, geç, gerçekleşebiliyor. Bu konularda da bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi şu: çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz cinsel travmalar. Bunlar işte etraftaki korkutmalar, e, yasaklar, e, işte konuşamazsın, sus, günah, bu tarz engellemeler. Bunlar bizim hem erkeklerde hem kadınlarda o ilerleyen yaşlarımızda. Böyle bir korku ortaya çıkartabiliyor ister istemez. Fakat e, bunun da çok iyi çalışması yapılabilirse hem erkek hem kadın. Yani evlenmeden önce cinsellik nasıl bir şeydir, ben nasılım, gece neler oluyor, nasıl bir sevişme veya nasıl bir birliktelik, nasıl bir dokunsal süreç yaşayacağım. Tabii. Bunlar e, acele etmeden ilk gece gerçekleştirebilirse bence çok güzel bir mutlu bir yaşam Tabii. devam ettirilebiliyor. Peki e, yoğun bir... E... Yani düğün dönemi oluyor. Evet. İlk gece çiftler birlikte olmak zorundalar mı? İlk gece şimdi ilk gece aslında e, Batı'da ilk gece diye bir kavram yok. Çünkü e, Batının birliktelik kavramı çok farklı bize göre. Fakat bizde şimdi bazı a, doneler var. İşte e, dinin vermiş olduğu bir takım doneler var, kültürel doneler var, e, bireysel kişisel donelerimiz var. Bazı doğuda özellikle ilk gecede mesela hala devam eden bir ilginç bir yöntem vardı. Çarşaf yöntemi devam eder yani. Şimdi bu kişiyi ister istemez bir anksiyoz bir duygulama sürükler. Evet. Tabii bunu anksiyoz duygulama durumundan panik hata kadar gidebilir bu sıkıntılar. Fakat yani kişiyi bir endişeye, bir kaygıya... Yani olacak olan bile olmaz hale gelebilir. Olmaz hale gelebilir. gelebilir. baskı var üzerinizde bunu atamıyorsunuz ama... Çiftler rahatlıkla cinsel birliktelik. Yaşayamayabiliyor. yaşayamayabiliyor ama ilk gece bu olmak zorunda mı? Şimdi şöyle daha önce bir arkadaşlığı flört döneminde çiftler birbirine dokunmaktan bile zaman zaman hicap edebiliyorlar. İlk gece biz bir araya geldik hemen bu o birbirimizi tanıyalım hem cinsel olarak hem tensel hem bedensel tanıyalım düşüncesiyle bu olabiliyor. Fakat bu bir zaruret değil zorunluluk değil. Mecburiyet değil. hiç değil. Yani paşaya kelle yetiştirmiyoruz. Kesinlikle. Ee, i̇lerleyen günlerde de olabilir. Evet. Anladığım kadarıyla tensel, bedensel, dokunsal, e, duygusal ve yavaş yavaş çiftlerin her ikisinin de uyum sağlayacağı şekilde Hı. kontrollü devam edilebildiği Aynen. kadar devam edilebilir. Kesinlikle. Çok zorlamamak gerekiyor ama madem balayındasınız veya evliliğin günleri bir hafta yapan var, on gün yapan var işte bir ay süren var yani evet. sonuçta onların artık özel hayatı onlara kalmış bir şey ama bir ay içinde de birlikte olamıyorlarsa işte Hı -hı. nasıl diyeyim ister istemez çevre sorsa da sormasa da bir tam çift olmanın tam artık cinsel birliktelikle tamamlanıyor bir nevi o karı kocalık süreci tam bir karı Tabii. koca ve aidiyet duygusunun gelişmesi için eğer o, o süreçte de gerek erken boşalma gerek e, ağrılı ilişki gerek işte tiksinti gibi veya e, vajinismus gibi olaylar e, bedenin kitlenmesi psikolojikten kadın bedenin kitlenmesi veya erkeğin performans yetersizliği gibi durumlar olursa mutlaka evet. bir cinsel terapisten e, aile danışmanından yardım almakta Yarar var. Tabii Kesinlikle. bu araştırılmalı. Yani e, erkekte de olabilir, FK düşen görevler de oluyor. Seanslardan biliyoruz. Kadına düşen görevler de oluyor. Evet. Diğer türlü birinde sorun oldu diye evlilik bitirilmemeli değil mi? Hemen işte sen cinsel birlikte olamıyorsun, sen benim karım olamazsın, hadi yıkıl git veya boşuyorum gibi şeyler. Evet. Son derece yanlış değil mi hocam? Öyle şeyler oluyor maalesef. Bu tarz yaklaşımlar oluyor, kesinlikle oluyor. Çünkü işte bir ay bu süre eğer gerçekleşmiyorsa birliktelik, şimdi ister istemez çok farklı şüpheler ortaya çıkabiliyor. Tabii. Benden gizlediği bir şey mi var partnerimin? Tabii. Veya bir rahatsızlığı mı? Veya beni aldatıyor beni beğenmiyor mu? mu? Bravo. Gibi. Beni aldatıyor beni mu? Aldatıyor da mu, mu? Gibi. Benim buradaki tavsiyem şu olacaktır. Bu tarz bir danışanlarımız, hastalarımız olursa. Eğer bir ay kadar bir birliktelik yaşanmadıysa, e, bence önce kadınlar noktasında bir kadın doğum uzmanına başvurmak gerekiyor. Çünkü ne? şimdi vajinismus'tan şüphe edeceksek biz önce bunun tanısını korması gerekiyor. Tabii. Çünkü bazen vajinismus'a benzer belirtiler gösteren organik bazı rahatsızlıklar olabiliyor kadınlarda. Ya bunlar da kasılma olabilir. Orada e, vajinal bölgede bir takım e, sıkıntılar gerçekleşebilir. Kas ile alakalı. Problemler olabilir ki bu vajinismus anlamına gelmez. gelmez. Yani kadın oradaki o ağrısı birliktelikten değildir normal şartlarda. Bu kendi idrar yaparken yanmalardan kaynaklanır, farklı durumlardan kaynaklanır. Yani bunların hepsinin bir gözden, tıp, tıp hekimi tarafından gözden geçirilmesi lazım. Ürologlar tarafından. Aynı kadın şekilde eşekler Tabi ürologlar. Tabii tabii eşekler yani. içinde ürologlar lazım. Şimdi eğer kadın doğum uzmanlarımız veya ürolog hekimlerimiz bu konuda or, hani e, fiziksel, organik bir problemden bahsetmiyorlarsa bunun tamamen ruhsal dayanar çünkü onlar bunu söylüyor. Yani hekimlerin bu çok hassas ve duyarlılar. Ee, bunu yönlendiriyorlar hastaları. Hasta kendi gitmek istemese bile hekimimiz bunu yönlendiriyor. O da hekim yönlendirmesinden kaynaklı. O cesaretle bize gelip bunun tedavisini olabiliyor. Yani yapabiliyoruz. cinsel biz. terapiste gelmek illa akıl, ruh sağlığı bozuk sen Tabii. delisin. Bunların olayı gönderiliyor gibi değil. Kesin. İşin Kesinlikle. psikolojik boyutunu da ...test ettirmeleri Tabii. gerekiyor. Tabii. Kaldı ki e, sağ olsun...